Diğer bir husus yani en çok yaşlılarda duyduğumuz kemik erimesi, kemik kemik erimesi hastalığı nedir? Öncelikle bundan bir bahsedelim. E, kemik erimesi hastalığı, kemik e, kütlemizin azalması demek yani kemik erimi e, daha kolay kırık yaşamamıza. E, Yaşamıza neden olabiliyor yani kemiklerimiz kırılgan oluyor diyebilirim. Ee, bu kemik erimesi ağrı yapmıyor yani tetikleyen genel... nedir hocam? Şimdi şöyle postmenopozal dediğimiz menopoz sonrası kadınlarda bu 40 yaş üstü ne oluyor? 45-50 diyelim. 45 -50. Yaş üstü kadınlarda menopoz sonrası kemik erimede e artış gözleniyor. Ee, bu nedenle hastaların, yani özellikle kadınların ya da ileri yaş erkeklerin iyi kalsiyum almalarında fayda var. Ee, yani süt, yoğurt, peynir olabilir. <gülüyor> Yeşil yapraklı sebzeler e, tüketmelerinde fayda var. Bir de e, egzersiz yine <gülüyor> bu hastalarımıza çok iyi gelir. Çünkü bizim kaslar kemiğe yapışıyor. Şimdi kaslara yüklenip egzersiz yaparsanız, kasları çalıştırırsanız, kemiklerimiz de güçleniyor. Çünkü e, vücuda söylüyorsunuz, bu kemiğe ihtiyaç var, bu kasa ihtiyaç var diye. O zaman kemikler daha iyi güçleniyor. Yani hareketsiz kalmak, kemik erimesine de şey olur, e, katkısı olur. Belirtileri ne bu kemik, kemik erimesinin? E, genellikle pek bir belirti ver, vermeyebiliyor size. Hastalar genellikle e, düşüp el bileği kırıldığında, omuzu kırıldığında, ya da kalçası kırıldığında öğrenebiliyor. Ya da çok erken menopoza girdiyse hasta e, ve boyunda kısalma fark ettiyse son bir yılda kamburlaşma mesela, mesela kemik ki, erimesine ha, mi dayalı? Giderek kamburluğun çok artması. Bunlar e, kemik erimesi olduğu anlamına gelebilir. Bir doktora gitmenizde fayda var. E, yani eğer ailede de varsa, annede, kal babada kalça kırığı olduysa mesela. Yani genetik mi biraz da bu? Daha ailesel olabilir. Bir de aşırı alkol, sigar sigara, kahve tüketiyorsanız daha erken ve daha hızlı olmuş olabilir. Peki bu tetikler mi? Başka bir rahatsızlığı, kemik erimesi başka bir rahatsızlığı tetikler mi? Başka Hı. bir rahatsızlığa doğurabilir mi? Kemik erimesini yaptığı şey bizim hafif bir harekette ya da düşmeydi. Kırık, kırık oluşması. Şimdi kırık yanında birçok şeyi getirebilir. Yani kırık geçirmek aynen bir sürü hareketsiz kalıyor, e, iş gücü kaybı yaşıyor. E, sonrasında iyileşme süreci kolay olmuyor. E, mesela dengesizliğiniz varsa, görme bozukluğunuz varsa ya da başka bir sıkıntı nörojik bir hastalığınız varsa bir yere takılıp düşmeniz, yani Kemik erime burada sıkıntı yaşat yaşatabilir sizi. Yani bir yeriniz kırılabilir ve bunun ıı, komplikasyonlarıyla uğraşmak gerekebilir. Yani bir, bir insanın kemiği güçlüyse basit bir hareketle kırılmaz. Yani düşme kazayla diyelim. Ama kemik erimesi varsa o insan ıı, çok kolay kırılabilir kemiği. Dikkatli ol olmazsa eğer hafif sandalyeden düşmekle ıı, bile ıı, bir yeri kırılabilir diyebilirim kemiği güç, iskeletin güçlü olabilmesi için nasıl beslenmesi gerekiyor? Bu e, bayanlar için söylediniz hı hı. öncelikle ama erkekler için de aynı şey geçerli mi? Aynı yaş hı hı. ortalaması. Yaş ortalaması olarak erkeklerde daha geç çıkıyor genelde. E, çünkü e, menopoz sonrası bizim e, kadınlarda e, östrojen hormonu azaldığı için e, onunla da ilgili olarak kemik erimesi e, hızla artıyor. Ama erkeklerde öyle değil. Ancak erkeklerde Tabii kas gücü de iyi olduğu için kemikler güçlü oluyor. Ama yaş ilerledikçe tabii ki onlarda da kayıp başlıyor. O nedenle hani bir insanın hayatı boyunca, boyunca iyi kalsiyum tüketmesinde fayda var. Süt, yoğurt, peynir, söylediğim gibi yeşil yapraklı sebzeler. Eğer siz ağızdan alamıyorsunuz hani takviye olarak da alabilirsiniz ama en güzeli yiyeceklerden almak.